Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz çok keyifli. Çünkü üç boyutlu kompozisyonları nasıl yapacağız bu dersimizde onu göreceğiz. Gelin hep birlikte dersimizi izleyelim. Öncelikle Composition pop-up menüsünü tıklayarak Yeni Composition, New Composition ıı, komutuna tıklıyorum. Yine PAL-DV prezetini seçiyorum. PAL-DV bir kompozisyon oluşturacağım. Üç boyutlu kompozisyonlar bu dersteki konumuz. Üç boyut şeklinde bir isim veriyorum kompozisyonuma. OK butonuna tıklayarak yeni kompozisyonumu oluşturuyorum. Evet nedir? 3 boyutlu kompozisyon. İlk önce size 3 boyutlu tanımını yapayım. Daha önce ilk defa e, bu terimle karşılaşan arkadaşlarınız için. Öncelikle kompozisyonuma bir tane solid layer koyuyorum. Layer pop-up menüsünden new komutuyla solid komutunu tıklayarak bir renkte seçeyim yeşil olsun. Ya da ma mavi seçelim. Şöyle üniversitemizin kurumsal renklerinden OK butonu tıklayarak rengi tanımlıyorum. Buna mavi diyelim sadece. ismine Buradaki name kutucuğuna. Evet arkadaşlar. Burada görüyorsunuz size e, başlığı altında width ve height e, diye bir e, özelliği var. Yani Genişlik ve yükseklik. Biliyorsunuz bu palde 720 576 piksel birimindeydi. Siz bunu değiştirebilirsiniz demiştim. Değiştirelim buradan. 300 e 300 piksel yapalım. Ve OK butonuna tıklayarak şöyle bir solid oluşturduk. Yani boş bir tuval olarak da bunu değerlendirebilirsiniz Arkadaşlar ee, daha iyi anlayabilmeniz için şimdi bakın Arkadaşlar bu arada ben Ruler'larımı da açayım buradan Windows pop-up menüsünden şöyle düzeltiyorum view'dan Show rulers diyerek buradaki de gözükmesini sağladım Buradan bir guide nasıl indiriyorduk hatırlayacaksınız. Guide çizgisi şöyle tutup bırakarak indirebilirsiniz. Aynı şekilde dikey e, eksenden de bir tane guide çizgisi şöyle alalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, iki boyut deyince yani şu anda bizim bu çizdiğimiz nesne iki boyutlu. Yani sadece bir eni ve bir boyu var. Biz sanal olarak burada 3 boyut oluşturabiliyoruz. After Effects e, bize bunu imkan veriyor. 3 e, boyutlu projelerde çalışmamızda. Peki nedir 3. boyut? 3. boyutta derinliktir arkadaşlar. Yani ekranın içine doğru, sanal olarak içine doğru ya da sanal olarak bize doğru olan bu objenin boyutudur. Şu anda bu objenin sadece inli ve boyu var. Herhangi bir... Z derinliği olmadığı için bu objemiz iki boyutlu. Ama biz burada iki boyutlu objeleri birleştirerek üç boyutlu sanal bir obje yapabiliriz. Bugünkü dersimizde üç boyutlu kompozisyonları işleyeceğiz. Daha iyi algılayabilmeniz için bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Bir zar oluşturalım. E, solidleri kullanarak bildiğiniz gibi e, bir zar bir e, küptür. Kübün 6 tane e, yüzeyi var. Ve e, burada sanal bir küp oluşturmak için her bir yüzey için ben 6 tane farklı renkte solid oluşturacağım. Yine e, buradan layer komutundan yeni Solid diyorum ve buna bu sefer kırmızı diyorum yine bakın 300'e 300 piksel en son yaptığım ayarlarda okey diyorum kırmızı e, solidime geldi yine bir layer daha atıyorum altı tane böyle farklı renklerde atlayacağım bu sefer sarı rengi seçmek istiyorum Şöyle ve buna da sarı diyelim sarımız da geldi yeni bir layer e, solid lehir atalım bu sefer kaun içi. ya da pembe olsun şöyle uçuk bir pembe Ama pembe diyorum evet, iki tane daha oluşturalım SOLID diyorum. Bu da yeşil olsun. Şöyle bir yeşil tonu. Bir renk daha alalım arkadaşlar. Şöyle. Yeni SOLID. Yine farklı bir renk olsun. Şöyle. şeklek kamu içine benzer bir renk alalım arkadaşlar. Buna da turuncu diyelim. Evet. 6 tane eee solid layer'ımız açık. Şöyle gördüğünüz gibi 300e 300 piksel boyutunda arka arkaya toplam bir küpümüzü oluşturabilecek yüzeyimiz var. Şimdi bunu nasıl 3 boyutlu hale getirebiliriz? Öncelikle şurada gördüğümüz ikonlardan bu en sondaki küp ikonunu tıklıyoruz. Her layer için. Bu ilgili layer'ı otomatikman 3 boyutlu e, ayarlar yapabileceğimiz 3 boyutlu, sanal 3 boyutlu e, kompozisyonlar yapabile yapabileceğimiz layer'a dönüştürüyor. En son layer'dan, şu mavi layer'dan e, örnek verecek olursak şu yanındaki oku genişleterek ayarlarına bakıyorum. Bakın şu 3 boyutlu on off ikonunu kaldırır kaldırmaz bazı opsiyonlarım ilgili layer'da 3 boyutlu özellikle olan opsiyonlar gidiyor. Tekrar on yaptığımda bakın 3 boyutlu e, ayarları 3 boyutlu kompozisyonla ilgili ayarları geri geliyor. Aynı şekilde transformla ilgili ayarlarına bakın. Yine mavi layer'ından kaldırdığım anda bazı özellikler 3 boyutlu özellikler gidiyor. Tıkladığımda otomatikman geliyor. Şimdi diğer ee, kanalları, layer'ları kapatıyorum. Sadece mavi layer'ına bakın arkadaşlar. Şu anda hepsi şöyle bakacak olursak aynı düzlemde Hepsinin e, aynı noktada oluşturduğumuz için aslında 6 tane layer şu anda üst üste birbirini e, üstüne çakılı vaziyette duruyor. Ben hangisini buradan e, görünür ya da görünmez yapsam en üstte olan katman aktif olacağı için şöyle en üstteki renk gözükecektir. Ee, daha iyi algılayabilmeniz için ben kapattım. Sadece şu anda mavi layer'ım. Açık. Ee, şurada bir e, özelliğim daha var. Yine 3 boyutlu projelerle ilgili çok sık kullandığımız. Şu anda aktif kamera. Yani default kamera. Ne görüyorsa kompozisyonu. Şu andaki preview penceremizde o var. Biz bu bakış açısını buradan değiştirebiliriz. Yanındaki oku hemen tıklayıp. Ön görünüm. Sol taraftan görünüm. Left görünüm. Aslında biz e, şu anda mavi layer'ının demiştim arkadaşlar bakın herhangi bir z boyutu olmadığı için z derinliği e, ince bir zar gibi düşünün. Hiçbir z e, derinliği yok. O yüzden e, nasıl bir sayfayı ee, kenarından tutup da bakarsanız sanki hiçbir şey yokmuş gibi ya da bir çizgiymiş gibi görürseniz bu da aynı şekilde Z derinliği olmadığı için hiçbir şey gözükmüyor sol taraftan işte üstten yine aynı şekilde üstten baktığımızda bakın şöyle hiçbir Z derinliği yok aynı şekilde şunu biraz büyütüreceğim bakın şu mavi e, ok bana Z vektörel yönünü gösteriyor X de e, horizontalda, yatayda e, büyüklüğünü gösterir. Şu anda yeşilde üstten bakış açısını olduğumuz için yukarıya doğru e, Y ekseninden e, yönünü gösteriyor bize. Buradan yine bakış açısını değiştirip arkadan bakarsam, bak bu sefer şimdi Y e, değişken, yani yükseklik vektörünü görüyorum, X vektörünü görüyorum sefer z vektörü z yönü nokta şeklinde gözüküyor şurada mavi e, okla e, temsil ediliyor aynı şekilde sağdan da baktığında yine bir zar gibi incecik e, gözüküyor hiç z şey olmadı şimdi bakın şu tutamaklarını görüyorum şu iki nokta şurası ve şurası aynı şekilde değiştirsek Bu da alttan görünüm bir de custom view seçeneğim var. Bakın perspektif görünümü de diyebileceğimiz bu görünüm e, objeyi bu şekilde uzay boşluğunda görüyoruz. Burada hem z derinliğini şurayı mavi okla temsil ediyor, temsil ediyor. Kırmızı okla x yönü temsil ediliyor ve yeşil okla da y direksiyonu yönü e, temsil ediliyor. Şimdi bu haldeyken görünümümüz. Şurada söylemiştim. Bakış açısını değiştirebilirsiniz. Şuradaki kamera ikonuna tıklayarak yukarıdaki şöyle bu haldeyken objenizi bakış yön. Objeniz aslında burada duruyor. Siz sadece bakış yönünüzü değiştiriyorsunuz perspektifte. Tutup sürükleyerek şu boş pencerede preview penceresinin üzerinde ve eğer masanızın üzerinde tekerlek varsa ileriye geriye doğru sürükleyerek objenizin bakış açısını değiştirebilirsiniz. Zoom yapıyorum. Mesela şu anda objeniz, objeye şöyle tekrar bu e, objeye dönersem şöyle bakın şey bu tool'uma dönersem tekrar buna basıyorum. Şöyle çeviriyorum. Bakın gördüğünüz gibi objem iki boyutlu. Z derinliği yok ama sanal ortamda ben buna şu anda üç boyutlu bir ee, hal vereceğim. Evet. Tekrar bu seçme konuma döneyim. Ve buradan aktif kameraya dönüyorum. Şimdi bakın üç boyutlu burada aktif olur olmaz. Üç boyutlu transform ile ilgili bana burada birkaç ee, Parametre geldi ayarlayabilmem için. Şurada bakın. Yukarıya doğru ok. Şöyle Y direksiyonu. Yani dikey düzlemde. Ben bu objemi az önce şurada Custom View'da da gördük. Şöyle şu halde çevirirsem. Yanına diğer oluşturduğum Solid Layer'ı uzay boşluğunda öteleyip sağa koyarsam yavaş yavaş zarımı oluşturmuş olurum küp zarımı. Tekrar aktif kameraya dönüyorum. Ve bunu Y direksiyonunda, Y yönünde 90 derece çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın objeme. Şöyle. Burada 90'ı görünce duruyorum. Ya da direkt numerik olarak klavyeden 90 yazabilirim. Şimdi objem burada duruyor. Ben bunu yine buradan şu mavi Oktan bakın X e, yönünü temsil eden Z yönünü düzeltiyorum temsil eden mavi oktan tutup şöyle şu daha önce çizdiğim guide noktasına getiriyorum. Sıradaki objemi açıp bunu bu şekilde bırakıyorum. Sıradaki layer'ıma geçiyorum ve geçiyorum ve onu da görünürlüğünü açıyorum. Bakın o objem de burada. Şimdi buradan custom view'a geçtiğimde tekrar şu kamera ikonuyla bakayım neler yapmışım. Evet. Gördüğünüz gibi şu kırmızı layer'ın durduğu yerde aslında arka arkaya şu anda dört tane daha layer'ım var ama görünürlükleri kapalı olduğu için buradan göremiyoruz. Zaten üst üste çakışmış durumda onlar. Bakın uzayda Uzay boşluğunda. Sanal uzayda diyeyim. Şöyle bir e, obje elde ettim. Devam edelim arkadaşlar. Buradan aktif kameraya geri dönüyorum. Ve kırmızı layer'im seçiliyken seçme tuluğunu tekrar buradan alıp transformla ilgili özelliklerinden yine e, dikey düzlemde bunu artı 90 dereceye çeviriyorum. Nümerik olarak klavyeden giriyorum. Yine Z yönünde şöyle arasına biraz açtım. Kübümü oluşturmam için. Sıradaki layer'ıma geçireyim arkadaşlar. Sarı. Bu arada neler yapmışız? Bakalım. Şuradan Custom View'umu seçtikten sonra buradan kamera ikonuna tıklayıp şöyle çeviriyorum. Bakın şöyle bir şeklimiz oluştu. Şimdiden sanal bir üç boyutlu elde etmiş olduk. Ben şu anda sarı e, layer'ı 90 derece çevirmeyeceğim. Şurada gördüğünüz gibi sadece e, öne ya da arkaya Z direksiyonunda Z yönünde hareket ettirmem yeterli. Bunun için üst görünüşe geçiriyorum. geçiyorum buradan. Ve buradan bakın, tekrar bu ikonumu seçip sarı layer seçiliyken bununla ilgili Z direksiyonundan, Z yönünden objemi şöyle diğer iki layer'ı sanal olarak görüyorum arkadaşlar. Bakın ince kırmızı çizgi şeklinde. Onların ucuna gelecek şekilde sarı e, layer'ımı öne taşıyorum. Tekrar custom view'a geçtiğimde Kamerayla döndüreyim. Şu kameradaki kamera ekonu seçip döndürüyorum. Bakın şöyle. Zara benzeyen bir şey şimdiden elde ettim. Bir görünüm. En azından üç köşesini veren. Ama gördüğünüz gibi mavi ve kırmızı bir parça daha sola ve sağa gitmesi gerekiyor. Onun için yine buradan aktif kamera ya da front view seçeneğini seçip... Bakın şurada kırmızı hayali çizgilerle görüyorum. Mavi ve kırmızı Maviyi seçtim. Tam sarının bittiği noktaya Z direksiyonundan taşıyorum. Yaklaşık olarak olması yeterli. Şu anda konuyu anlayabilmeniz için arkadaşlar. Aynı şekilde kırmızıyı da şöyle Z direksiyonundan sarı ucuna taşıdım. Şimdi bakalım tekrar. Kamera ikonumuzu seçerek tutup döndürüyorum. Evet biraz daha net bir şekilde gelmiş. Evet diğer 3 layer'ımızı hemen yerine taşıyalım. Buradan tekrar aktif kamerayı seçiyorum ben. Ya da tab ikonunu seçeyim. Daha yani olaya üstten bakıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki layer'ımı aktifliyorum. Bakın hayali çizgi olarak hemen burada belirdi. Ve o layer'ı seçip bunu da yine Z direksiyonundan yönünden şöyle bu hayali çizgilerin z e, pembe layer'ını oluşturan şu tutamaklarının e, ucunu buradan görüyorum kalın nokta olarak ve diğer layer'ların hayali çizgisinin üzerine doğru bitimine doğru taşıyorum. Şöyle. Tekrar custom view'a geçeyim. Şuradan bakın olarak döndürelim. Evet küpümüz yavaş yavaş oluştu dört tarafı. Sadece alt ve üst kapakları oluşmadı. Onu da hemen yapalım. Onun için ne yapmamız gerekir? Onlar ee, sarı ve pembe layer'ın şöyle bunları aktiflersek bakın. Şöyle ortasında. Yani diğer yeşil ve Orange şu anda tam yeşilin olduğu yerde onu da aktiflersem sadece orange gözükecektir. Evet. Şimdi birini e, 90 derece çevirip bu oluşan kübün üstüne diğerini de altına koyalım. İlk önce yeşille başlayalım. Şöyle kenar e, transform e, özelliklerini açıyorum kenardan ve Bakın hangi direksiyonda çevirmem lazım? Şöyle şurayı bir ikonu seçeyim. Z X ekseninde, şu kırmızıyla gözüken X ekseninde. Ben bunu 90 derece çevirirsem e, istediğim yatay düzleme erişmiş olurum. Yani şöyle arkadaşlar, bakın bunu 90 derece numerik olarak buraya yazıyorum ve bu olaya şöyle yandan bakarsam şöyle daha iyi görürüm. Evet bana hayali çizgilerini gösteriyor burada ve şurada Z direksiyonunda ben bunu yukarıya doğru taşırsam şöyle ki evet, üstünü kapatmış olurum küpümün. Bakalım hemen kastığımı yudan. Evet hemen hemen kapandı. Tabii bir parça daha ince ayar istiyorum ama bakın Şöyle biraz yaklaşayım konuya. Evet. Şöyle biraz çevirelim tekrar. Evet. Şu Z'den birazcık yukarıya çıkartırsak şöyle herhalde olacaktır. Evet. Evet. Arkadaşlar bir tek şu alt ya da üst açıklık kaldı. Bakış açımıza göre. Onu da orange layer ile kapatacağız. Açar açmaz bakın. Orange layerım aslında böyle duruyor. Yine bunu şu kırmızı ile gösterilen şu ikonumu seçeyim. Şöyle. Şu kırmızı x yönünde 90 derece çevirirsem şöyle ki bu üçgeni açıp transform özelliklerini açıyorum şöyle bunu 90 derece çevirirsem istediğim yönü elde etmiş olayım. Elle ben nümerik olarak yazayım. Net olsun. Ve şuradan çevireyim şöyle. Şöyle görmem için. Evet. Şu mavi ee, şu direksiyonda aşağı indirsem objemi indiriyorum. Bakın şöyle küpüm bitti yine doğru. Bakalım bu ikonumu seçerek bakıyorum. Evet küpüm hemen hemen oldu. Tabii bazı ince ayarlamalar gerekiyor. Şöyle üstten bakalım ya da yandan bakalım. Şöyle. şuradan evet belki şuradaki yan taraftaki de de evet Şerafı biraz dışarıya almam gerekebilir şöyle tabi daha ince ayar yapmanız için burada bazı araç ve gelişlerimiz var Örneğin Ruler Align e gibi ama şu anda 3 boyutlu e, kompozisyonları anlayabilmeniz için bu yeterli arkadaşlar. Tekrar ben bunu aktif kamera görünümüne geçiyorum. Bakın şu anda aslında e, biz şuradan custom view'a geçmediğimiz sürece bunun 3 boyutlu bir nesne olmadığını görüyoruz. Şimdi bakın ne yapacağız. Tekrar buradan aktif kameraya geçiyorum ben. Şunu şöyle durması demek. Onu da e, burada belirtmem gerekiyor. Bu sadece geçici bir görüştür arkadaşlar. Siz custom view'da bu çıktığı elde edemezsiniz. E, bu sadece burada ön izleme yapmanız için e, gerekli bir araçtan. Sizin asıl bütün çıktınız, yani dışarıya render çıktısı. Yani bu tamamdır, bu kompozisyon okey, ben bunu kullanmak istiyorum dediğinizde e, mutlaka buradaki aktif kamera seçeneği e, den e, bu e, yani siz buradan görüyor olsanız bile aktif kamera seçeneğinden dışarıya verecektir. Şimdi bunların hepsi aslında ayrı birer layer ve bu uzay sanal uzay düzleminde kübü i̇şte küpü oluşturacak şekilde farklı noktalara yerleştirildiler. Şimdi ben bunların hepsini bir şekilde hareket ettirmem gerekir uzayda ki döndürmem ya da çevirmem. Ben bunu bir zar olarak algılayabileyim. Onu da katmanlar bahsinde belirtmiştim. Yine çok güzel bir aracımız var bu konuda. Bu arada elimiz sürekli kontrol SD olsun arkadaşlar. Projemizi sık sık kaydedelim buradan layer new komutundan null obje arkadaşlar bakın burada bir tane null obje hemen şu seçme ikonuna geri dönüyorum. Bu tutamakla hayali çizgilerle bana gösterilen bir null obje. Ben öncelikle hemen bunun ağırlık noktasını şöyle ortaya alıyorum. Şöyle göz kararı bir yerlere. Bu pan Behind Tool ile tekrar seçme tool'una geri geliyorum. Bunu şöyle ekranın ortasından yerleri alayım. Daha sonra bakın burada e, Null objem geldi. Bu burada seçiliyken Enter tuşuna basarak ben buna e, yeni bir isim verebilirim. Buna ZAR diyorum. Daha sonra tüm layer'ları şöyle seçip bu layer'ların yanındaki bu e, bir sarmal ikonunu tutup zar ikonuna doğru bırakıyorum. Bakın hepsi burada parent başlığı altında. Diğer tüm e, seçtiğim solid layer'ların zar'a bağlandığını gördüm. Bu şu demek buradaki null objem null neydi? E, burada render'de çıktısı gözükmeyen ama kompozisyonlarımı oluşturmada bana yardımcı olan bir araç hayali bir obje de diyebiliriz. Ee, hepsi zar e, layer'ıma bağlandı. Bu şu demek. Ben zar layer'ı ile ilgili yaptığım hareketsel bir değişiklik hepsini aynı anda etkileyecektir. Hemen örnekte görelim. Üçgenini açarak kenarındaki transform özelliklerinden ee, tabi elbette bunun da üç boyutlu e, bir layer olarak aktiflemek için bu ikonu Buradan tıklıyoruz ve buradaki küp ikonunun gözükmüş olduğundan emin oluyoruz. Şuradan hemen Y Rotation çevirdiğimde bakın. Bunun bir zar olduğunu, şöyle bir küp olduğunu görmüş oluyorum. Reset diyorum. Ya da başka nasıl... Bunun üç boyutlu bir kompozisyon olarak e, kullanabiliriz bu yaptığımız gibi. Hemen yeni bir kompozisyon açalım arkadaşlar. PalDB e, prezetinde okeyleyerek açıyorum. Tabii buna bir isim verelim hemen. Composition settingten. Buna küp diyorum arkadaşlar. Buradaki 3 boyut e, kompozisyonumu burada buluyorum. Bakın şurada 3 boyut küp e, boş sekansım, timeline'im açılıyken bu küp e, kompozisyonun içerisine daha önce hazırladığımız 3 boyut e, kompozisyonu herhangi bir layer gibi sürükleyip bırakıyoruz bakın burada e, otomatikman geliyor benim e, bir önceki kompozisyonu hazırladığım. Yine bunun 3 boyutlu layer'ını aktifleyip şöyle transformla ile ilgili özelliklerinden döndürdüğümde şöyle tek layer olarak görüyorum. Bunu 3 boyutlu olarak görebilmek için tekrar bunu Rezetleyim şöyle. Muhakkak şuradaki güneş güneşe benzer e, ikonu buradan tıklamanız gerekmekte. Bunu tıkladıktan sonra artık bakın 3 boyutlu layer olarak ve tek layer olarak görebiliyorsunuz. Yani bunun özelliği burada e, her bir layer'ı burada buradaki sanal objeye e, buradan boşsanız da artık bakın şuradan nan diyorum hiçbir e, Lere bağlı değil bakın şurada ama burada tek olduğu için ben burada çevirdiğim anda bunu herhangi bir eksende şöyle bunu üç boyutlu bir e, obje olarak görebiliyoruz bu üç boyutlu objeler ee, bu şekilde oluşturabilirsiniz arkadaşlar ya da üç boyutlu sanal bir mekan nasıl oluştursunuz bir de kameramız var arkadaşlar after Effects'te çok sık kullandığımız bununla ilgili yine e, ilk önce yine bir kompozisyon açalım 725-76 pal diye bir prezetinde yine yeni bir layer'dan yeni bir solid atalım Evet. E, ismi önemli değil şu anda. Ya da ön plan diyeyim arkadaşlar. Evet. Ön plan. Şöyle. Yine e, ikinci bir. E, buradan da oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Şu alanda sağ tuşla bu menüş, menüye ulaşıyorum. New komutundan e, Solid diyorum. Bu sefer farklı bir renk. Kırmızı olsun. Şöyle ya da Yeşil olsun. Şu açık renkli yeşil. Buna da arka plan diyorum arkadaşlar. Arka plan. Evet. Yine iki farklı e, layer'im var. Bunları üç boyutlu hale getiriyorum. Buradaki ikonlarını tıklayarak. Ve burada e, şuradan düzeltiyorum. Custom view'u seçerek şöyle sanal uzayda bunları görüyorum ve şu ön plan arka plan bakın ön plan seçiliyken bunu z sanal z düzleminde bakın biraz öne aldım şöyle x düzleminde de biraz sola kaydırayım aslında şu şöyle gözüküyor bakın şimdi bu e, kompozisyonu bir kamera ekleyeyim sanal bir kamera elbette layer'dan Yeni komutuyla şuradan kamerayı tıklayarak kamera e, atıyorum. 50 milim e, standart objektif. Buradaki değişikliklere e, herhangi bir alanı değiştirmiyorum şu anda. Okey diyerek şöyle bakın. Bir kamera, sanal bir kamera eklemiş oluyorum kompozisyonuma şimdi yine ee, bu kompozisyonuma custom view'dan bakalım bakacak olursak şöyle bakın sanal kameram burada objelerim burada şöyle birazcık şuraya alayım daha iyi görebilmek için sanal kameram ve iki objem üstten bakacak olursak kompozisyonu. Evet. Kamera bakın şu. Şu şekilde gözüküyor. Biraz aşağıda kaldı. Bir kutucuk şeklinde. Ve ee, sahnem burada. Bu öndeki layer'ım. Bakın ön plan. Bu arkadaki layer'ım. Arka plan. Peki kamera bunu nasıl görüyor? Kamera buradan yine aktif kamerayı seçerek görebiliriz arkadaşlar. Bakın. Kamera bu şekilde görüyorum. Yine kameranın kenarındaki üçgen e, tıklayarak bununla ilgili ayarlara ulaşıyorum. Bakın. Kamerama e, neydi? E, ekranın içine ya da ekrandan bize doğru sanal Z düzlemi e, buradaki rakamlar X, Y, Z e, olarak ifade edilir. Kameranın yerine şu pozisyonların Z değerini değiştiriyorum. Bakın. Yeşil plana, yani arka plana doğru hareket ediyor. Böyle sanal bir e, üç boyutlu duygusu uyandırıyor. Bakın uzaklaştıkça ben şu aralık, şuradaki aralık yaklaşıyor ya da uzaklaşıyor. Siz daha geniş açı verirseniz kameranıza bu daha e, belirgin olacaktır. Yani burada kamera seçiliyken yine burada layer komutundan kamera settings. Komutundan hmm. bakın 50 milim e, insan gözüne en yakın e, objektiftir yani e, normal diye de tabir edilir. 50 milimden e, 50 milimden nümerik olarak daha düşük değerler geniş açı olarak adlandırılır. 24 milim seçelim kameramıza. Bakın daha geniş bir açı daha yakın olduğu halde bu sefer daha geniş e, objeler daha küçüldü. Biraz yaklaştırayım. Z e, yönünde. Şöyle. X'e doğru biraz kaydıralım. Şöyle bakın. Sanal bir e, e, gördüğünüz gibi bir derinlik üç boyutlu e, algısı oluşuyor. Tabii e, daha önceki derslerde de söylemiştim. Buradaki kameranın hareketine saat ikonuna benzer bu kronometre de tabir ettiğimiz ikona benzer bir ikoncuk görüyorsunuz. Buradan keyframe vermek suretiyle biz bu kameranın hareketini anime edebiliriz. Şöyle ki hemen bir örnek verelim. Şuradan baştaki değere bir ee, şu ikona tıklayarak bakın burada hemen bir keyframe oluştu. 5 saniye sonra ve izleme çubuğumu 5 saniye alıyorum yaklaşık olarak. Şöyle. Bakın şuradan da takip ediyorum. Ve kameramı şöyle yaklaştırıyorum. Şöyle. Bakın. Şöyle bir Şöyle bir hareket elde ettim. Slow bir hareket. Bu keyframe'lerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Şöyle daha sonra 5 e, saniye boyunca bu hareketi yapıyor kamera. Siz zamanı daraltırsanız şurada 2 saniyeye getirdim izleme çubuğunu. Keyframeler hareket edebilir arkadaşlar. Buradan tutup yeni e, yerine sürüklersem. Bakın artık bu hareketi 2 saniye içinde yapacaktır. Ön izleme yapalım. Şöyle Space tuşuna basarak. Bakın bu sefer daha hızlı hareket Aynı şekilde bir saniye yaklaşık böyle sürüklersem, bu kümülatif hareketi bir saniye için ne yapacağı için şöyle bakın, hareket tekrarlıyor bir loop oldu, daha hızlı yapmış oldu. Aynı şekilde ee, biz burada küpün hareketine de keyif verebiliriz. Bakın buradaki yer otaşına. 5 saniye boyunca şöyle bir hareket yaptırabiliriz. Şöyle. Aynı şekilde X rotation'a da bir keyframe verelim. Şöyle. Biraz yukarıya alalım objemizi. Şöyle ki. Şöyle. Şöyle. Bakın. Render Evet, şöyle bir hareket elde etmiş olduk. Evet, umarım siz de dersi izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinizi hoşçakalın.